gayretsiz ama güzel. iş. <gülüyor> Oğlum gel bakalım. Gel. Sen şimdi. Hocam. Attı. Sen bakam atınca. Yaşında tuttu. Hayır mı? Evet. Tamam. Tamam sen at Tamam sen de mühaneyi yaparsınız. Evet. E, malum seçimler milletin demokrasi şeyidir. Millet 2023 yılında bir tercih yapacak. 2023-14 Mayıs'ta bir tercih yapacak. Biz de tercihimizi kullandık. İnşallah vatana millete hayırlar getirir. Biz bu düsturda hareket ettik. E, seçimler bir savaş değil. Bir, sadece bir seç, seçimeye gidiyoruz yani savaşa gitmiyoruz. Ben e, tüm seçmenlerimizi, tüm halkımızı kaosa sürüklenmeden e, sakinlik çerçevesinde sonuçları beklemesini, sonuç her ne olursa olsun yine yarın sabah yani 15 Mayıs sabahına kardeşlik uyanmanımızı temenni ediyorum. Sizlere de uzun süre bir görev yaptınız. E, seçim süreci boyunca bayağı yoruldunuz. Sizlere de bu katılımlarınızdan dolayı, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dediğim gibi bu seçim vatanımıza, niyetimize hayırlar getirir.